Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yayına başlamadan önce yaptığım hazırlıkları ve neden 3 monitör kullandığımı anlatacağım. Siz de bu videodan yola çıkarak kendi düzeninizi kurabilir, daha rahat yayınlar yapabilirsiniz. Daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi imkanlarımız dahilinde çok kötü durumda bile olsa ikinci bir monitör neden almalıyız ve bunu neden sık sık önerdiğimi daha iyi anlayacağız bu video sayesinde. Şimdi hızlıca videoya geçeceğim ama videoya geçmeden önce sen hızlıca kanala abone oluyorsun Videoyu beğeniyorsun Ve aşağıya bir minik yorum bırakmayı unutmuyorsun Hadi şimdi videoya geçelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgisayarıma oturdum ve yayın açmaya başlayacağım Siz de bu kameradan rahatla güzel bir şekilde göreceksiniz düzenimi Öncelikli olarak ilk yaptığım şey Twitch bandwidth testini açmak. Twitch bandwidth testinde bildiğiniz üzere hangi serverın daha müsait olduğunu görüyoruz. Bununla alakalı videoyu da şuraya boncuğa iliştiriyorum. Yukarı bir yere köşeye. Oradan bu uygulamaya ulaşabilirsiniz. İyi, öncelikle buradan server testimi yaptıktan sonra bana uygun hangi server varmış, en kaliteli yayın atarabileceğim Twitch serverı hangisiymiş bunu tespit ediyorum. Sonrasında hemen hızlıca kapatıyorum ve OBS'imi açıyorum. Gördüğünüz gibi OBS'im burada açıldı. Benim ekran düzenimde OBS'im en köşede burada duruyor. OBS'imi açtıktan sonra hemen ayarlara giriyorum ve yayın kısmından benim için uygun olan server hangisiymiş onu seçiyorum. Seçtikten sonra hemen Chrome'umu açıyorum. Google Chrome'umdan yayın yöneticime geliyorum. Yayın yöneticime geldikten sonra hemen yayın bilgisi düzenli kısmından yayınımın başlığını ayarlıyorum. Kategorisi oyun oynayacaksam hangi oyunsa onun kategorisini giriyorum. Sohbet yapacaksam da Just Chat olarak yayın bilgimi ve başlığımı düzenleyip bittiriyorum ve Yayın yöneticimi de sağ tarafta bulunan ekranımın bu köşesini alıyorum. Sonrasında Discord'umu açıyorum. Discord'umu da yine en sağ ekranımın en sağ köşesinde Discord'um duruyor. Şu an sizde gözüküyor mu? Umarım gözüküyordur. Şöyle ben biraz geri de çıkayım. Tam olarak burada Discord'um duruyor. Sonrasında hemen chat'i takip etmek için çeti uygulamasını açıyorum. Chat'i uygulamasını da anlattım. Onun da boncuğunu şuraya bir yere koyuyorum. Eğer chat'i kullanmak isterseniz videodan nasıl kullanıldığını, nasıl indirildiğini ve nasıl kurulduğunu görebilirsiniz. Chat'i uygulamam açıldı. Hemen buraya bağlanıyorum. Şunları kapatıyorum. Gördüğünüz gibi chat'i uygulamam da burada duruyor. Sonrasında bana gelen takipleri, abonelikleri, donate'leri, postları, dilleri takip etmek için de hemen yine Chrome'dan stream elementisi açıyorum. Ben streamlabs kullanmıyorum. Stream elementisi kullanıyorum. Eğer isterseniz stream Elements'inde size bilgilerini paylaşabilirim. Hemen buradan activity feed kısmına geliyorum ve activity feed kısmından pop-out'a tıklıyorum ve feed derimi pop-out olarak alıp OBS'imle chat'imin ortasına bu şekilde sabitliyorum. Bunu da kapatıyorum gidiyor. Gördüğünüz gibi ekran düzenimi sağladım. En sol en başta OBS'im. Onun yanında activity feed'lerim yani bildirimlerim. Onun yanında chat'im. Sağdaki ekranıma geçtiğimde ise Twitch yayın yöneticisi kısmı. Onun yanında da Discord'um bulunuyor. Bu ana ekranımı da boş olarak kullanıyorum. Eğer video izleyeceksem... Oyun oynayacaksam veya herhangi bir şey yapacaksam da ana ekranım bu şekilde kalıyor. Tamamen yayın düzenim bu şekilde. Bütün düzenimi tamamladıktan sonra tek yapmam gereken mikrofonumu indiriyorum. Ve makro dekimden go live tuşuna basarak yayına geçiş yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu düzende her şey elinizin altında oluyor. Chatiniz burada, OBS'iniz burada, Discord'unuz burada, yayın yöneticiniz burada. Yani herhangi bir alt tab yapmadan her şeyi kontrol altında tutabiliyorsunuz. Bu bir yayıncı için gerçekten inanılmaz derecede kolaylık sağlıyor. Sizin iki monitörünüz de olabilir. Üçüncü monitörü yok sayıyorum. Geldim abi sol ekranıma. OBS'im, abone, takip vesaire listen burada. Chat'im burada. Ana ekranım tertemiz, bomboş. Bu bile sizin için yeterli olacaktır. O yüzden daha önceki videolarımda dediğim gibi çok kötü de olsa ikinci bir monitöre mutlaka sahip olun. Bu sizin hayatınızı kolaylaştıracak. Aynı zamanda gördüğünüz gibi makrodeck de kullanıyorum. Streamdek alacak bütçeniz yok ise kendi telefonunuza Makrodek yükleyerek bu şekilde makrodeck de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi OBS'im burada. Buradan direkt sahne geçişlerimi çok rahat bir şekilde yapabiliyorum her şeyi. O yüzden Makrodek kullanmayı unutmayınız. Benim ekran düzenim ve yayın düzenim bu şekilde arkadaşlar. Daha yakından tüm ekranlarımı göstereceğim. Siz de bundan yola çıkarak kendi düzeninizi oluşturabilirsiniz. Ve daha rahat her şeye daha çok hakim olabildiğiniz bir düzende rahat rahat yayınlarınızı yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sol ekranımın en solunda OBS onun yanında etkinlik akışım onun yanında chatim bulunuyor. Şöyle yan tarafa geldiğimizde burası benim ana ekranım. Burada oyun oynayacaksam oyunum, video izleyeceksen de YouTube'um açık oluyor. En sağ ekrana geldiğimizde ise sol tarafta gördüğünüz gibi Twitch yayıncı panelim bulunuyor. Onun yanında ise Discord'um açık olarak bulunuyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi düzenim bu şekilde. Umarım sizlere biraz da olsa fikir verebilmişimdir. Siz de bu örneklerimden yola çıkarak kendi düzeninizi mükemmel, muazzam ve istediğiniz şekilde kurabilmenizi umuyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakınız, hoşçakalınız.